Meslek hayatına özel okul sektöründe başlayıp ve hala bu sektörde devam ettiren bir bilişim teknolojileri öğretmeni olarak özel okullarda öğretmen olmanın insanı ne gibi farklı ile karşılaştırabileceğinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Üniversiteden bilişim teknolojileri öğretmeni olarak mezun oldunuz ve önünüzde çok geniş bir çalışma alanı var. Eğer öğretmenlik yapmak istiyorsanız aklınıza ilk gelen kurum Tabii ki de devlet memuru olarak bir devlet okulunda çalışmak. Açıkçası ben kafamdan bu seçeneği en başından silmiştim. Staj döneminde bulunduğum okullarda bilgisayarsız ders işleniyordu. Bilgisayar olan okullarda ise yetersiz donanım olması gibi sebeplerden dersler çok yüzeysel işleniyordu. Bilişim teknolojide dersinin müfredat içeriğinin bu imkansızlıklara bağlı olarak çok eski ve yetersiz düzeyde kalması da benim devlet okullarını değil de özel okul sektöründe çalışmaya iten en büyük sebeplerden biriydi aslında. Gelelim özel okulda bu imkanların nasıl olduğunu. Donanımsal imkanlar had safhada sizi tatmin edici düzeyde. Hele ki bir de kurumsal bir özel okulda çalışıyorsanız dersinizde uygulayacağınız her konu için hem ders içeriği hem ders materyali konusunda neredeyse sınırsız konumdasınız. Bu imkanlar dairinde sürekli kendinizi geliştirme imkanınız oluyor. Kodlama, oyun tasarımı, üç boyutlu tasarım ve robotik gibi konulardaki içerikleri öğrenme ve öğrencilere öğretme arzusu ve bunun sonucundaki mesleki tatmin gerçekten hat safhaya ulaşıyor. Aynı zamanda proje geliştirme ve yarışmalara katılma gibi birçok etkinliğin içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Özel okulların bir eğitim-öğretim kurumu olmasının yanında ticari amaçlar güden kurumlar olduğunu bilmek de çok büyük önem arz ediyor. Bu açıdan baktığımızda veli ve öğrenci hizmeti alan müşteri, öğretmen ve okul yönetimi ise hizmeti veren konumunda oluyor. Parasının karşılığını en iyi şekilde almak isteyen müşterilerin sürekli memnun edilmesi en büyük amaç haline geliyor. Şöyle bir örnek verecek olursak. Türkçe, matematik, fen bilgisi gibi ana derslerde çok olmasa da müzik, resim, beden eğitim ve bizim dersimiz olan bilişim teknolojileri dersinde müşteriler tarafından bu dersler için öğrencilerin notlarının sürekli yüksek olması isteniyor. Yüksek olması derken tam 100 puandan bahsediyorum. Hocam bizim çocuk çok iyi bilgisayar kullanıyor. Neden notunu 95 verdiniz diye soran veliler ile çokça karşılaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu durumda da okul idaresi de müşterim emniyeti ön planda tutabilmesi için bizlere tüm öğrencilerin notlarına tam puan verilmesi için büyük baskı ve istekte bulunuyorlar. Başka bir durumda özel sektörün fıtratında olan işten çıkarılma korkusu. Piyasadaki işsiz ya da kendi mesleğini yapamayan öğretmen sayısının çok fazla olduğunu ve sizin yerinizde hemen yeni bir öğretmen bulabileceği bilen yöneticiler, İşinizi iyi yapmazsanız maalesef ki kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Olumsuz yanlar kulağa pek hoş gelmiyor biliyorum. Ama bana sorarsanız özel bir okulda çalıştığın için pişman mısın değil misin diye içtenlikle söylüyorum ki pişman değilim. Eğer mesleğinizi geliştirerek çok çalışırsanız hem mesleki tatmine ulaşır hem de yıllarca başarılı bir şekilde ...gurumunuzda çalışmaya devam edersiniz.